f fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilmiş. F(t) eşittir eksi 2 t artı 5. Yani bu fonksiyona koyacağımız girdi değeri ne olursa olsun, sonucu bulmak için ona eksi 2 ile çarpıp 5 ekleyeceğiz. Peki, f t eşittir 13 sonucunu veren girdi değeri kaçtır? F(t) 13'e 13 eşitse, demek ki bir t girdi değeri için şurada verilen kısım 13 eşitmiş. Yani eksi 2t artı 5 eşittir 13 denklemini çözeceğiz ve cevabı bulacağız. O zaman gelin bu denklemi çözelim. Eksi 2t artı 5 eşittir 13. İki taraftan da 5 çıkaralım. Ne yapıyoruz? Sol taraftaki t'yi yalnız bırakmaya çalışıyoruz, değil mi? Bu tarafta 5'ler birbirine götürecek. Sağ tarafta da 13 eksi 5. 8 edecek. Ama sol tarafta hala eksi 2 t var. Sol tarafta t'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı da eksi 2'ye bölelim. Böylece t eşittir 8 bölü. Eksi 2, eksi 4. t eşittir eksi 4'müş. Demek ki bu fonksiyonun girdi değeri eksi 4 olduğunda çıktı sonuç oluyormuş. Ya da şu şekilde de yazabiliriz. f eksi 4... Eşittir 13. Ama burada girdi değeri sorulmuştu. Ft eşittir 13 sonucu için girdi değerinin eksi 4 olması gerekiyor. Yani f eksi 4 eşittir 13.